Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir başarı hikayesi anlatacağım. 2021'in Ocak ayında Twitch dünya rekoru kırmış olan The Graf G Mahlasıyla bilinen David Canovas Martinez'i anlatacağım sizlere. 24 Nisan 1997 tarihinde İspanya'da doğan Martinez, küçük yaşlarda başlayan oyun sevdasını 2012 yılında kurmuş olduğu YouTube kanalıyla birleştirdi. Kariyerinin başlangıcında uzun bir süre YouTube kanalına oyun videoları atmaya devam etti. İzlenmeleri ve kitlesini büyütmesiyle birlikte hızla bu süreç devam etti. Bu süreç içerisinde tabii ki de Fortnite oyunu çıktı ve Fortnite oynamaya başladı. Fortnite oyunu ile profesyonelliğine ...renk katan Martinez... ...2019 yılında takımıyla birlikte... ...katılmış olduğu... ...Second Fortnite Championship... ...Stars Battle turnuvasından... ...birinci olarak ayrıldılar. Fortnite kariyerinde hızlı bir şekilde... ...ilerlemeye başlayan Martinez... ...2020 yılının Ekim ayında... ...Top Gamers Akademide mentorluk yapan... ...Martinez hızlı bir şekilde... ...sempati kazanmaya devam ediyordu. Bu kadar çok sempati ve tecrübe kazanan... ...Martinez bir dünya rekoru kıracağını... ...ve başarısının zirvesine ulaşacağı... Dönem geldiğinin yaklaştığının farkında değildi. Ocak 2021 tarihinde Ninja ve Loser Fruit gibi birbirinden başarılı 7 oyuncuya verilmiş olan... ...en iyi Fortnite içerik üreticileri için hazırlanan... ...Icon Series koleksiyonuna katılmış olan 8. kişi olduğunu duyuracağı Twitch yayınında... ...anlık olarak 2.4 milyon canlı izleyiciye ulaşarak Twitch dünya rekorunu kırdı. YouTube kanalı güncel olarak 17.1 milyon aboneye sahip ve inanılmaz bir görüntüleme rakamı var. Bunu bunu okuyacağım mecbur. Aklımda tutamam çünkü. 5 milyar 614 milyon 419.513. Ve Twitch kanalına baktığımızda da 8.2 milyon takipçi sayısına sahip. Şimdi Ana konumuza gelirsek eğer Yani ben bu hikayeyi neden anlattım Niçin anlattım Şimdi baktığımızda sizlerin de gördüğünüz gibi Ufak tefek tarihleri de sizlere ileterek bu konuyu anlattım Daha çok burada beni dinlemesini istediğim kişiler Özellikle kendi kanalımda Youtube yorumlarımda görmüş olduğum Abi 2 haftadır ...yayın açıyorum ama hiç izlenmiyor yorumculara gelsin. Başarı kolay bir şey olsaydı şu anda dünyadaki herkes istediği konumda olurdu. Ve bir rekabet olmazdı. Martinez 2012 yılında kurmuş olduğu YouTube kanalını vazgeçmeden, çabalayarak, pes etmeden 9 sene boyunca... Bakın küçük bir rakam değil... 9 sene, hayatından 9 senesini harcayarak bir başarıya ulaştı. Sizler eğer bu mecrada, YouTube'da, Twitch'te, Instagram'da neresi olduğunun hiçbir önemi yok, herhangi bir sosyal medya platformunda kariyer yapmak istiyorsanız bunlar bir haftada, iki haftada olacak şeyler değil. Yapmanız gereken tek şey inanmak, sabretmek, yılmamak ve istediğinizin peşinden koşmak.